Hadi doğrusal denklemleri grafiğe dökme üzerine birkaç problem yapalım. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizmek için birkaç yol vardır. Bizim bu videoda yapacağımız ise en temel yolu kullanmak olacak. Grafik üzerine birkaç değer yerleştireceğiz ve sonra noktaları birleştireceğiz. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Burada bir denklemin var. Doğrusal bir denklem. y eşittir 2x artı 7. Bu doğrusal denklemin grafiğini çizmek istiyorum grafik kağıdını çıkarmadan önce bir tablo çizeceğim. Bu tabloda bir x değeri seçeceğim ve sonra bu x değerine karşılık gelen y değerlerini bulacağım. Örneğin, eğer x eşittir, mesela düşük bir değerden başlayalım. Eğer x eksi 2'ye eşitse y değerimiz nedir? Pekala, hemen eksi 2'yi yukarıdaki yerine koyalım. 2 çarpı eksi 2 artı 7. Bu da eksi 4 artı 7 yapar, ki bu da 3'e eşittir. Eğer x eşittir, x değerlerini rastgele seçiyorum ki belirleyici olsun. Büyük ihtimalle 3 ya da 4 tane nokta yapacağım bu tabloda. x eşittir 0 iken y ne olur? O zaman y 2 çarpı 0 artı 7, yani bu da 0 artı 7 eşittir 7 demek. x 0 iken y 7'ye eşitmiş. Ben sadece ikişer ikişer yükseltiyorum. Siz isterseniz birer birer de yükseltebilirsiniz. x 2'ye eşit olduğu zaman y kaçtır? Değerimiz 2 çarpı 2 artı 7 olacak. Yani 4 artı 7, bu da 11 demek. Eğer istersem noktaları yerleştirmeye devam edebilirim. Fakat şimdiden grafiği çizmek için yeterli sayıda noktamız var. Aslında bir doğru çizebilmek için sadece 2 tane nokta yeterlidir. Yani bizim zaten bir tane fazladan noktamız var. Peki x 4'e eşit olduğunda y ne olur? Aslında ikişer arttırmalıyım. Hadi x'i 8 olarak alalım. Sadece rastgele bir numara seçmek için. O zaman y 2 çarpı 8 artı 7 olacak. Yani bu değer grafik ka kağıdımıza sığmayabilir ama 2 çarpı 8 eşittir 16, 16 artı 7 eşittir 23. Şimdi grafiği çizelim y eksenimi tam buraya yapayım. Bu benim y eksenim. x eksenim de çizeyim. Burada birçok pozitif değerim var, yani y'nin pozitif tarafında birçok alan olacak. Bu benim x eksenim. Ve x eşittir, eksi 2 noktamı kullanıyorum. Bu eksi 1'e eşittir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar bizim x değerlerimiz. Şimdi y eksenimizin üzerine gidebiliriz. Bu numaralar fazlaca büyüdüğü için burada farklı bir ölçü kullanacağım. Belki ikinin katları olarak alayım mesela oraya. Peki mesela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 olsun. Değerleri arttırarak devam edebilirim ama şimdi noktalarımızı yerleştirelim. İlk koordinatımız x eşittir eksi 2, y eşittir 3. Peki şimdi koordinatımı yazabilirim. Eksi 2'ye 3 noktası olacak. x eksi 2, y 3. 3'ü buraya yerleştirebiliriz. Bu bizim ilk noktamız eksi 2'ye 3. Bir sonraki noktamız 0'a 7. Bunu şu renkle yapalım, farklı bir renkle yapalım. 0'a 7, x eşittir 0, y eşittir 7. Tam burada 0'a 7. Bunu yeşille yaptık. 2'ye 11 noktası. 2, 11 buralarda bir yerde olacak. Ve son noktamız, aslında bu grafiğimizi aşacak gibi görünüyor, 8'e 23. bayağı yukarılarda bir yerde olacak. Neyse eğer ne yaptığımı anlayabiliyorsanız bu da 8'e 23 noktası. Eğer noktaları birleştirirsek, doğru formunu görebilirsiniz. Şimdi bu noktaları birleştireyim. Şimdi elimle çizeceğim, çok mükemmel bir doğru çıkmayabilir. Eğer bilgisayarda yaparsanız, tamamen düz bir doğru olacaktır. Sonuçta x değerleri seçip, bunlara karşılık gelen y noktalarını bulmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda y, x değerimizin bir fonksiyonudur. Eğer her noktayı yerleştirmeye devam ederseniz, her doğruyu elde edersiniz. Eğer her olası x'i seçtiyseniz ve hepsini grafiğe yerleştirirseniz, doğru üzerindeki her noktayı elde edersiniz. Hadi farklı bir problem çözelim. Havaalanındasınız, dolarınızı Türk Lirasına çevireceksiniz. Komisyon 5 dolar. Ve her ek dolar için 0.7 lira alacaksınız. Bunun için bir tablo yapın ve fonksiyonu grafik üzerine gösterin. Eğer döviz bürosuna 50 dolar verirseniz, kaç lira alacağınızı bulmak için bir grafik çizin. Yani siz dolarlarınızı vereceksiniz ve anında 5 dolar uçacak komisyon olarak. Yani dolar eksi 5, komisyon 5 dolar ediyor. Ve artan her şey üzerinden, bu size kalan yani, 0.7 lira alacaksınız. Yani her kalan dolar için 0.7, yani bağıntımız bu. Şimdi noktalarımızı yerleştirebiliriz. Aslında hemen sorularına cevap verebilirsiniz. Eğer onlara 50 dolar verirseniz, grafiğe bakmanıza gerek bile yok. Fakat bundan sonra tam, tam bundan sonra grafiğe bakacağız. Eğer liralar eşittir yaptıysanız, eğer onlara 50 dolar verdiyseniz, bu 0.7 çarpı 50 eksi 5 olacak. Onlara 50 verdiniz. Hizmet ücreti olarak 5 dolar aldılar komisyon olarak. Yani bu kaldı 45 dolar. 45 dolar çarpı 0.7 olacak. Bunu tam burada yapabilirim. 45 çarpı 0.7. 7 kere 5, 35. Elde var 3. 7 kere 4, 28. Artı 3, eşittir 31. Ondalıktan sonra sadece bir sayımız var, yani cevap 31.5 olacakmış. Eğer onlara 50 dolar verirseniz, 31.5 lira geri alacaksınız. Soruyu cevapladık. Ama şimdi grafik üzerinden yapalım. Hadi tablo yapalım, hesap makinasında çıkartalım, daha sonra kullanırız. Diyelim ki, verdiğiniz dolarlar ve kaç Türk Lirası geri alacaksınız? Birkaç tane rastgele sayı koyacağım. Eğer 5 dolar verirseniz, ücretlendirme olarak zaten 5 dolarınızı alacaklar anında ve size 0 kalacak. Yani hiçbir şey kalmayacak. Demek ki bunu yapmamız için bir sebep yok. Peki 10 dolar verirsek ne olacak? Onlara 10 on dolar verirseniz, 10 dolar eksi 5 eşittir 5, 5 çarpı 0,7 de ne eder? 3.5 eder değil mi? 3.5 lira alacaksınız. Pekala 25 dolar verseydik ne olurdu? 25 eksi 5 eşittir 20. 20 çarpı 0,7 de 14. 14 lira alacakmışız. Peki bir tane daha yapalım. Diyelim ki 55 dolar verdiniz. 55 eksi 55 5 komisyon gitti. 50 dolar kaldı. 50 dolar çarpı 0,7 o da 35 lira eder değil mi? 35 lira alacakmışız geriye. Evet doğru 35 lira alacağız. Bunların hepsi tabi lira. Hadi bunları şimdi grafiğe yerleştirelim. Bütün bu değerler pozitif yani sadece bir bölgeyi çizmediğim. Yani dolarlar mesela 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 şeklinde artanları yazalım. Bakalım x ekseninde 55'e kadar çıkacağız. Ve sonra y ekseni. Onu da 5'in katları olarak yazacağım. 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 35 diye. Aslında biraz fazla bir artış oldu, 35. Neyse. Şimdi bu noktaları grafiğe yerleştirelim. Onlara 5 dolar veriyorum, 0 lira alıyorum. Bu arada lira değerleri de tam burada. Bunlar dolarlar, bunlar da liralar. Dolarlar bağımsız değişkenler ve biz onlara bakarsak liraları buluyoruz. Ya da elde ettiğim liralar dolarlara bağımlı diyebiliriz. Eğer 10 dolar verirsem, 3 buçuk lira alıyorum, 3 buçuk. Belki 3 buçuk yaklaşık olarak buralardadır. Eğer 25 dolar verirsem, 14 lira alıyorum. Peki, 25'e 14, 25'e 14 de burada. Gördüğünüz gibi elle çiziyorum, yani tam olması gerektiği gibi olmayabilirim. Eğer 55 dolar verirsem, 35 lira alıyorum. Peki, yani 55'e 35 tam burada. Eğer noktaları birleştirirsem, doğruya benzeyen bir şey elde etmeliyim. Bakalım becerirsek. Eğer bilgisayarda yapsaydım bunu tam bir doğru olacaktı. O zaman bizden istediği ölçümü göz kararı ile yapabiliriz. Ofise e 50 dolar verirseniz kaç lira geri alacağınızı çizdiğimiz grafiği kullanarak bulalım. 50 tam olarak burada. Buradan yukarı doğru çıkarsak doğrunun üzerindeyim. Aslında son çizdiğim nokta tam doğru değildi. İzin verin bir saniye düzelteyim. 35 tam burada. Noktayı yeniden çizelim. 35 kabaca burada. Şimdi 55'e 35 de burada. Doğru mu? Yeniden çizeyim. 25'e 14. O da tam burada. Grafiğim bunun gibi bir şey olacakmış. Şimdi soruya cevap verelim. Burada 50 dolar veriyoruz. Yukarı çıkalım. Çık çık çık çık çık çık çık. 50, 50 dolar. 50 dolar kişinin alacağı. Sol tarafa doğru gidelim. Tam olarak 31'e 50 gibi bir şey. Görebildiğiniz üzere grafik üzerinden göz kararıyla da de diğer dolar değerlerine karşılık gelen liraları bulabilirsiniz. Eğer 20 dolar verirseniz, yani tam buraya gelmeniz lazım, 20 doların 7,5 lira civarlarında olacağını bulacaksınız. Grafiğimdeki hassasiyetin düşük olması cevaplarımızı da tam değerlerinden biraz sapmış olarak veriyor. 20 eksi 5 eşittir 15, 15 çarpı aslında 10 doların biraz daha üstünde olacak, evet doğru tam buralarda olacak. Eğer 20 koyarsanız denkleme, 20 eksi 5 eşittir 15. 15 çarpı 0,7 10 buçuk, 10 buçuk lira eder. Yani tam burada. Grafikteki herhangi bir noktaya bakarak kaç lira elde edeceğimizi anlayabiliriz. Hadi bu egzersiz yapalım. Biraz da grafik üzerinden okuma yapalım. Grafik, bence aşağıdaki grafiği kullanın diyor. Ama aşağıdaki grafik kilogram ve pound arasındaki ağırlık çevirilerini gösteriyor. Takip eden ölçümleri çevirmek için grafiği kullanınız. Peki kullanalım. Burada kilogram değerlerimiz ve pound değerlerimiz var. Bizden 4 kilogramı pound'a çevirmemizi istiyorlar. Kilogramla ilişkilendirilmesinden tahmin edebileceğiniz gibi pound Amerika ve İngiltere'de bir ağırlık birimdir. Bunda ek bir bilgi olarak verelim. 4 kilogram burada. Sadece grafiği takip ediyoruz. Yani 4 kilogram 9 pound'un biraz altında görünüyor. Biraz daha az gibi. Neredeyse öyle yaklaşık 9'u yazacağım. Tam olarak görebilirsiniz. 9 pound'un biraz altında. 4 kilogram, şimdi 9 kilogram. 9 kilogram yukarıya çıkıyoruz. Tam olarak 20 pound gibi görünüyor. Peki şimdi de 12 pound'u kilograma çevirmemizi istiyor. 12 pound, buraya gidelim, pound, 12 pound kilogram cinsinden 5 buçuk gibi duruyor. Yani 5.5 kilo gibi, 5 buçuk kilo. Ve 17 pound, kilogram cinsinden, 17 burada, 17 pound 7 buçuk kilogram gibi gözüküyor. Her neyse, umarım bu örnekler grafik denklemleri ve grafiği okuma konusunda işinize yaramıştır ve bu konuda kendinizi daha rahat hissediyorsunuzdur. Yeni bir videoda görüşmek üzere.